Herkese merhaba ben Tol Gözbek. Bugün İzmir'deyiz. Seferihisar yakınlarındaki Efes tatbikatının yapıldığı alandayız. Normalde görüyorsunuz arkamdan bir sahil yolu geçiyor. 2 yılda bir bu sahil yolu kapatılarak burada bir amfibik çıkartma tatbikatı gerçekleştiriliyor. Tatbikatların amacı gerçek mühimmatları kullanarak aynı zamanda bir savaş halinde yapılacak yeni taktiklerin, Özellikle diğer yeni nesil silahların kullanılması hedefleniyor ve bu tatbikatta da birçok ilke imza atılıyor farklı silah türlerinin ilk defa kullanılmasıyla ilgili. Dün gece önce gece atışlarına burada ee, sahne oldu. T-129 Ataklı'nın atışı, son altıların lazer güdümlü atışları, onun yanı sıra yerden çeşitli mühimmatların atışlarını izledik. Denizden yapılan atışları, arkamda görmüş olduğunuz atış sahasındaki hedefler vuruldu. Gerçekten çok etkileyiciydi. Kapanışta da Asersa'nın yolculuğu savunma sistemi 35 km beraber uçurulan hedeflere karşı muazzam bir atış gerçekleştirdi. Bunlar da oldukça heyecanlıydı. Bugün şimdi gündüz safhasındayız. Gündüz safhasında da atışlar, çıkartma operasyonları gerçekleştirilecek. Bu yıl özellikle uluslararası katılım dikkat çekiyor. Çok sayıda Amerika Birleşik Devletleri'nden Almanya'ya, Arnavutluk'tan Avustralya'ya. Azerbaycan'dan Bahreyn'e çok kalabalık bir katılım gerçekleştiriliyor. 10.000 personel görev yapıyor burada ve bu 10.000 personelin yaklaşık 1'inin yabancı olduğunu belirtmemde fayda var. Tabi ki bu operasyon çerçevesinde hava indirme, özel kuvvetlerin helikopterle gerçekleştirdiği baskınlar veya yine özel kuvvetlerin paraşüt atlayışları da mevcut. Evet birlikte tatbikatı izliyoruz. What did y'all know? geç defa mefes tatbikatı nasıl? İlk izlenimleriniz neler? Malumunuz efes tatbikatımız geniş ölçüde yerli ve milli sistemlerimizin kullanıldığı, sahada görüldüğü bir ortam ve bugün ve yarın yine bu kullanımı yoğun alışıda göreceğiz. Çok sayıda yabancı misafirimiz ve gözlemciler de burada. Tabii ki ürünlerimizi fuarlarda çeşitli ortamlarda sergiliyoruz. Burada da bu tatbikatı fırsat ederek savunma sanayi şirketlerimizin burada bir e, sergisi oluyor ama tabii ürünler burada e, bir durağın halde gösterilirken asıl bu ürünlerin saha performansları tatbikat da olsa e, görülüyor. Birazdan yine e, bunlar devam edecek. E, ürünleri sergi alanında görmekten tabii çok farklı bir şey olacak. Tatbikat alanında ürünlerimizin performanslarını görmek hem de bir tatbikat anlamında önemli. Hem de özellikle son zamanlarda yurt dışında çok ilgi çeken savunma sanayi ürünlerimizin sahadaki performanslarının yabancı gözlemcilere ve misafirlere gösterilmesi açısından da büyük önem taşıyor. Yani Türkiye'nin savunma sanayi ve buradaki ürünlerimizin geldiği nokta sadece ürün kataloğu ve tanıtımların dışında sahada da ne yaptıkları, neler yapabilecekleri hatta bir koordinli harekat ortamında işbirliği içinde çeşitli ürünlerimizin nasıl bir performans ortaya koyabileceklerini destek oluşturabileceklerini gösterecek. Bu açıdan da önemli bir ortam sağlayacak. Efendim yabancı heyetlerin ilgisi nasıl? Hangi ürünlere daha çok ilgi gösteriliyor? Çok sayıda yabancı heyet var. Tabii Türkiye'nin son zamanlarda en çok adını duyurduğu nokta ürünler, siyahlarımız. Ama burada siyahların oluşturduğu ilgiyle beraber Burada diğer ürünlerimizi de görmüş olacaklar. Tabii ki siyahlarımızın kullandığı muhtelif mühimmatlar var. Siyalar konusunda önümüzdeki günlerde gelişmelerin de neler olacağı ile ilgili ipuçları da veriyoruz. Çeşitli silah, mühimmat, atış sistemleri, elektronik sistemlerimiz, roketlerimiz burada sergiye çıkmış olacaklar. Zaten sahada da onların bir kısmının kullanılımı göreceğiz. Aynı zamanda deniz ürünlerimizin de kullanıldığı fırsatlar olacak. O açıdan Dünya basında öne çıkmış ürünlerimizin yanında e, buradaki performanslarını görecekleri diğer ürünlerimiz de ilgi çekecek diye umuyor. Çünkü teknoloji seviyesi olarak, e, performans olarak ürünlerimiz gerçekten artık e, dünyada birçok üründe boy ölçüşebilecek Hatta daha da iyi performanslar gösterebilecek durumda. Bu açıdan bunun bir vitrine oluşacak, hareketli bir vitrin oluşacak. Tabii ki bu kullanımda Mehmetçiğimizin e, başarıları ve becerileri de önemli bir e, etken olacak bu ürünlerimizin teknik kab kabiliyetlerini ve becerilerini sahada gösterecek olan da yine Mehmetçiğimiz. Onların bu konudaki becerileri yine e, hareket alanında neler yapılabileceğine ilgili çok iyi bir izlenim bırakacak diye düşünüyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. E, eklemek istediğiniz dikkat çekmek istediğiniz bir şey var mıdır e, Tabii e, katılan heyetlerin sayısına ve içeriğine bakınca çok geniş bir katılım var. Bu da dünyada artık Türkiye'nin savunma sanayi ürünleri konusunda dikkat çekmeye başladığını gösteriyor. Bugün bu tatbikatta da daha önceki tatbikatlardan çok daha geniş ölçüde bir e, şirket katılımımız var. Yani gelmişken e, bu ürünlerin e, e, sahada görüldüğü noktadan bil -fil, e, üreticilerle konuşmak, bilgi almak, gerekirse bazı anlaşmalar ve satışlar doğrultusunda yeni adım atmak için de iyi bir fırsat oluş oluşacak. E, tabii e, bu adım adım yürüyüşümüzün bir parçası önemli bir parçası fuarların yanında satatlı katlar artı fuaramsı böyle bir otam da inşallah çok çekici e, hale getirecek ve önemli de ihracat adımlarımızı atmış olacağız.